Herkese yalnızlığım sana Sarıldığım kadehlerde bulmuyorum dermanı Aşkına isyan bir delik gözlerim serkan yolu. Gecenin bir yarısı seslenirim parçaya Sediğin gibi değilim özlüyorum hep seni Dudar mısın bilmiyorum sen nelisin beni Bırakıp gidersen eğer dururum kendimi Gel yaklaş ve dinle bu serseriyi Anlatır dururum herkese O beni hiç sevdi mi? Tanıyamaz oldum artık aynalarda kendimi Açtığım bu yaralara merhem olursun hani Yakaladım mutluluğu sevgilimin eseri Paramparça yüreğimle bitirmek istiyorum sözlere gelirken mutlulukla dilerim Gök yüzüne bakarken görüşürüz sevgilerim